Görüyorum ki Bir an önce varmak istiyorsun oraya Gerginsin Kıpır kıpırsın Soluk sorgasın Yay gibisin ey yolcu Coşkunluğun ne güzel Öfken ne güzel Sana selam Sana saygı ey yolcu Fakat fakat düşündün mü yolunun uzunluğunu? Neler var yolunun üstünde düşündün mü? Koşar adam aşabilecek misin şu dağı? Geçebilecek misin bu hızla şu beli? Tırmanabilecek misin bu solukla şu sırtı? Ovada dikenler yollara uçmuştur. Kuru dereleri seller basmıştır. Kar yağmıştır belki o tepelere. Böyle uçar gibi gidebilecek misin oralardan? Hemen varabilecek misin oraya? Belki sırtlanlar üşüşmüştür leşlere. Kuzgunlar tutmuştur belki yolları. Belki silinmiştir ayak izleri yolcuların. Bütün bunları düşündün mü ey yolcu? Çünkü sen ne ilk yolcususun bu yolun ne de son. Derim ki sana Nehirler boyu git Nerelerde ve niçin durgundur nehirler Nerelerde ve niçin hırçındır nehirler Nerelerde ve niçin mendereslidir Nerelerde ve niçin çağlayanlı ve çavlanlıdır nehirler Gözlerinle gör Duy kulaklarınla Gör ve duy ki Nasıl varır nehirler denizlere Derim ki sana Denize varmaktır amacı nehrin Denize varmak ey yolcu Büyükse dal Aşamıyorsa üstünden nehir Dolanır çevresini dağın Büyükse kaya Söküp atamıyorsa nehir Bırakıp bırakıp taşar üstünden Dolanır yanını yöresini Yokuşsa yolu Koşamıyorsa menderesler çizer nehir Uçurum çıkarsa önüne Kapıp bırakır kendini nehir Açar kanatlarını, Varır varacağı yere Oraya Denize Derim ki sana Nehirler boyu git ve gör nehirlerin nasıl yol aldıklarını Sen de bir nehirsin ey yolcu senin de varmak istediğin bir yer var Gerçekten varmak istiyorsan oraya Nehirlere iyi bak Engeller nasıl aşılır Öğren nehirlerden Yarı yolda yok olup gitmek değildir amaç Nehirler gibi akıp Nehirler gibi ulaşmaktır oraya Varmaktır oraya ey yolcu Dedim ki sana iyi okuyordun. Avcunun içi gibi bil dizlerini, ciğerlerini, yüreğini sıkı tut, iyi dengele. Ovada koşar gibi vurma kendini dik yokuşlara. Uçurumu atlar gibi bindirme kayalara. Daha koş, daha koş diye alkış tutanlara kanıp da. Kesilip kalma yarı yolda, dipdiri varmalısın oraya. Hız koşusu değil bu ey yolcu, engelli koşudur bu. Engelleri aşağı aşağı, gücünü koruya koruya varmalısın oraya. Çünkü oraya varmaktır amacın, koşmak değil. Boşuna sevmedim nehirleri. Aktıkça büyümesi boşuna değil nehirlerin Akan büyür ey yolcu Erişir menzili maksuduna aheste giden demiyorum ben sana Tiz reftar olanın peyine damem bulaşır demiyorum Böyle demiyor çünkü nehirler Duracaksın, dolacaksın, atlayacaksın, aşacaksın, koşacaksın ve varacaksın oraya Diyor nehirler Öyle diyorum ben de Beni dinle Beni anla ey yolcu Adım adım Kulaç kulaç ilerliyor nehir Yoklayı baraştırarak Tartıp dengeleyerek Adım adım pençe pençe ilerliyor nehir Birdenbire bir koçbaşı Birdenbire ipek bir çarşaf ve balıklar, kurbağalar, yosunlar, köprüler Ve yoksul değirmenleri bozkarın Birdenbire bir uğultu, Birdenbire bir kıyamet Bindirip, çekilerek, Çekilip, toparlanarak, Veriyor cüceleşip, devleşerek, Veriyor nehirlerce kahtalarla. Şarkılar söyleyelim, Nehirler gibi uzun, Nehirler gibi kollu. Nehirler gibi hırçın ve yumuşak. Nehirler gibi durdurak bilmeyen şarkılar söyleyen. Gitmek. Nehirlerle yan yana. Gitmek. Nehirler gibi zor, nehirler gibi çetin, nehirler gibi umutlu. Gitmek. Nehirlerden de öteye, ta oraya, o, o büyük kurtuluşa. Yüreğim, yüreğim yaralı kuşum, Topla ve aç kanatların.